Bu videoda dördüncü seviye çarpma işlemi göreceğiz. Dördüncü seviye. O zaman hemen biraz problem yapalım. 235 çarpı diyelim. Şimdi farklı bir renk kullanacağım. Bir dakika. Çarpı 47. Dördüncü seviye bir probleme de aynı üçüncü seviye bir probleme başladığınız şekilde başlıyorsunuz. Önce 7'yi 235 ile çarpacağız. Önce 7'yi çarpacağız. 7 kere 5, 35 etti. Elde var 3, 7 kere 3, 21 eder, 3 daha eklersek 24 olur. 7 kere 2, 14, elde kalan 2 ile toplayacağız, 16. Şimdilik 7 ile işimiz bitti. Sıra 4'te. 4 onlar basamağında olduğu için buraya da 0 yazalım. Bunu aynı zamanda 235'i 4 ile çarpmak gibi değil de 40 ile çarpmak gibi düşünebilirsiniz. Bu yüzden en sağa bir 0 ekledik. Ama sıfırı ekledikten sonra yine 4 ile çarparken yaptıklarımızı yapıyoruz. 4 kere 5 dedik. 20 eder. Elde var 2. Şimdi buraya önceden yazdıklarımızı görmezden gelelim. 4 kere 3, 12. 2 daha eklersek 14 eder. 4 kere 2, 8. Elde kalan 1 de eklersek 9 etti. Şimdi hepsini topluyoruz. 5 0 daha 5 eder. 4 0 daha 4 eder. 6 ile 4'ü toplarsak da 10. 0'ı yazdık elde var 1. 1 artı 1 artı 9 11 etti. Ve cevabımız 11.045 etti. Şimdi başka bir probleme geçelim. 873 çarpı Sayılara özellikle büyük seçiyorum, beni dikkatle takip edin. 873 çarpı, başka bir büyük sayı, 90, 90, özellikle farklı renk kullanıyorum ki ne yapmak istediğimi daha rahat anlayabilirsiniz. 97, yok 7'yi daha yeni kullandım, o zaman 98 olsun. Önceki soruda yaptığımız gibi yine birler basamağından başlıyoruz. O da 8 oluyor değil mi? Birler basamağında 8 var. 8 ile 873'ü çarpalım. 8 kere 3, 24 eder. Elde var 2. 8 kere 7, 56. 2 daha ekledik, 58 oldu. Elde var 5. 8 kere 8, 64. Elde kalan, biraz önceki elde var 5 ile topluyoruz. 69 etti, 64 artı 5, 69 ve 8 ile işimiz bitti. Şimdi 9'u çarpmamız gerekiyor. 873'ü 90'la çarpıyormuş gibi yapacağız. Bir sayıyı 90'la çarpmakla 9'la çarpıp sonuna 0 eklemek aynı şey. O yüzden buraya bir 0 yazıyorum. 9 kere 3. Önceden yazdıklarımızı silelim ki burada kafamız karışmasın. 9 kere 3, 27. Elde var, 2. 9 kere 7, 63. 2 daha, 65 eder. Elde var, 6. 9 kere 8, 72. Elde kalan, biraz önceki elde 6'yı da ekliyoruz. 72 artı 6, 78 ediyor ve yine hepsini topluyoruz. 4'ü aşağı indiriyoruz. 8, 7 daha, 15. 1 artı 9... Artı 5 de 15 eder. 1 artı 6 artı 8 de 15 eder. Ve 1, 7 daha 8 eder. Cevabımız umarım doğrudur çünkü yanımda hesap makinesi yok. 85.554. Tabii ki dikkatsizlik yapmadığımı varsayıp bunu söylüyorum. Evet, hadi bir problem daha yapalım. Bu ne kadar çok problem yaparsak o kadar konuyu daha iyi anlayacaksınız. Şimdi birazdan çözeceğim problem aynı zamanda beşinci seviye bir problem olarak da sayılabilir. Çünkü iki tane üç basamaklı sayıyı çarpacağız. Aslında hepsi aynı şey. 234 çarpı, bu sefer üç renk kullanacağım. 643. Önce üçle başlıyoruz. Yani yine birler basamağından başlıyoruz. Önce üçle. Ve üçü 234 ile çarpıyoruz. Üç kere dört. 12. Elde var, 1, 3 kere 3, 9, bir de 1'i ekliyoruz, 1'i de ekliyoruz, eldeki 1'i ekledik, 10 on oldu. 10'un sıfırını koyduk, elde var, 1 yine. 3 kere 2, 6, elimizdeki 1'i de ekledik, 7 etti. Şimdi galiba bir yerlerde hata yaptım, bir bakayım. 3 kere 4, 12, tamam sanırım doğru. Tamam, şimdi 4 veya 40 için hazırız. 4 veya 40 diyorum çünkü bu 4 onlar basamağında. Bu 40 olduğuna göre buraya 0 yazdık. 4 kere 4. Evet, önceki işlemden kalanları da silelim. Bunu yapmayı hep, hep unutuyoruz. 4 kere 4 dedik. 16 elde var 1. 4 kere 3 12. 1 daha 13 etti. 4 kere 2 8. Bir daha 9. Böylece 4 değişimiz kalmadı. 4 değişimiz bitti, şimdi 6, daha doğrusu 600 için hazırız. 600 olduğuna göre ne yapacağız? Sağına 2 tane 0 ekleyelim. Ve ondan sonra 6 ile çarparmış gibi çarpacağız. Önceden yazdıklarımı tekrar sileyim şimdi. 6 kere 4, 24. Elde var 2. 6 kere 3, 18. 2 daha 20, yine elde var 2, 6 kere 2, 12, 2 daha 14. Şimdi hepsini toplayalım. 2, 6, 7, 3 daha 10 eder, artı 4 daha 14. Elde var 1, 1, 9 daha 10 eder, elde var 1, burası da 5, burada da 1 var. Bulduğum cevap 150.462. Artık dördüncü seviyedeki çarpma problemleri için hazırsınız.